Herkese merhabalar. Bu akşam yine sizlerle değişik bir videoyla beraberiz. İlteriş ne yapıyoruz bugün? Bugün LCD panellerin dayanıklılık testini yapacağız sizlerle beraber. Ee, dayanıklılık testi derken psikolojik mi? Nasıl bir şey? <gülüyor> Fiziksel Hepiniz, olarak, evet. Hepinizin en çok sorduğu soru genelde LCD panellerle ilgili kırılma, çizilme olayları. Biz de bunun üzerine YouTube'dan ve forum'dan bu soruların çok sorulması üzerine böyle bir test yapmaya karar verdik. Gerçekten dayanıklı mıdır, kolay mı kırılır ya da ne kadar kolay kırılır bunu test edeceğiz sizlerle. Evet, test edelim diye herkesin sinirlerince televizyona fırlattığı çay kaşığı, çakmak veya... E, İlteriş hangi takımı tutuyordun? Fenerbahçe. Fenerbahçeliymiş kardeşimiz. E, İlteriş Fenerbahçe maçını seyrederken televizyonun önünden geçen kardeşini görünce Allah senin tependen baksın deyip sinirlenip veya Fenerbahçe gol yediğinde hiç fırlatasın geliyor mu elindeki bir şey parçalayasın falan geliyor mu? Yani Var mı öyle huyları? Normalde öyle huylarım yok ama böyle çok sinirlendiğim zamanlar oluyor. Yani takım tamamen kötü oynayınca bir de üstüne gol yiyince tamam diyorum ya lanet olsun falan. O zaman <gülüyor> aklından geçiyor mu öyle alıp geçiyor. fırlatmak falan işte biz senin aklından yok. geçiyor İlteriş'in aklından geçeni uygulayanlar var daha sonra maalesef sosyal mecrada bu üreticilere lanet olsun çok zayıf yapıyorlar çok dandik yapıyorlar diye sistem kardeşlerimiz de var biz burada şimdi bakacağız <gülüyor> arkadaşlar ne kadar dayanıklı veya ne kadar dayanıksız gerçekten üreticilerle ilgili bir sıkıntı mı var? Yoksa bunun teknolojisinden kaynaklanan bir durum mu var? Bu arada hemen şöyle bir ek bilgi vereyim arkadaşlar. Şurada parçalanmışı var aynı televizyonun. Aslında çok büyük bir moral bozukluğumuz oldu az önce. Çünkü büyük bir hevesle çok da güzel bir çekim yaptık sizler için. Çok da güzel bir televizyon parçaladık. Ama bu televizyon parçalamasını ne biz görebildik ne de size sunabildik. Çünkü küçük bir kamera sorunuyla karşı karşıya kaldık. Çekim yarıda durunca arkadaşlar biz burada parçalamışız dağıtmışız her şeyi yapmışız ama boşu boşuna olmuş çünkü kameramız kaydetmiyormuş o esnada. Aslında sadece. Evet valla ama iyi yumruk çaktım ha televizyona. Arkadaşlar o zaman bir televizyon daha bulduk. Bunlar normal çalışan panelleri sağlam olan televizyonlar fakat paneli sağlam olan bu televizyonları şimdi biz nasıl kıracağız? Veya kırılıyor mu kırılmıyor mu ne yapınca kırılıyor şeklinde bir önceki denememizde arkadaşlar bu materyallerin hiçbiriyle kırılmamıştı. Çekişte özür dilerim ben yumruk atmıştım ee, daha sonra çekişte parçalamak zorunda kaldık. Ee, şimdi hiç de uzatmayalım. Az önce yaptıklarımızın aynısını yapabiliriz ilteriş. Az önce kırılmamıştı ama bunda kırılacak mı merak ediyorum bir çay kaşığı fırlatır mısın acaba? Ben sırayla alayım. Edeceğim. Al bakalım biraz daha uzaktan kimse yanından fırlatmaz herhalde ona. Evet, çay kaşığımızda televizyonumuz herhangi bir tepki vermedi. Az önceki de vermemişti. Ee, şöyle de... Bunu bu esnada zaten tepkiden de görüyorsunuz. Vertical Alignment dediğimiz VA bir panel bu arkadaşlar. Çakmak fırlat bakalım. İlteriş cihaz ne diyecek? <gülüyor> Yok, çakmak patlamaz. Televizyon da patlasa da sorun olmaz. <gülüyor> <gülüyor> İlteriş tebrik ediyorum. <gülüyor> Arkadaşımız karavanayı çaktı. Nasıl karavanada diyor? Hazır mıyız? Hazırız. Gönder bakalım gelsin. Çakmak da iş görmedi gibi. O zaman az önceki senaryomuzda olduğu gibi ilteriş. Peki kumandayı fırlatsak ama bu kumanda olmasın. Biraz daha büyük bir şey de olabilir. Daha farklı bir şey de olabilir. Veya istiyorsan hiç uğraşmayalım al bununla. Aynen öyle. Hazır mısın? Valla ben hazırım ama televizyon hazır mı bilmiyorum. Kalsın o da geldi. O da işe yaramadı. Peki, şöyle bir nazik bir iki yumruk vurur musun? Nazik. Yani bakalım hani önemli olan. Ben nazik vuruyorum abi sanırım. Biliyorum canım. Hala nazik. Hala bir şey olmadı. Tut bakalım. Bir de ben deneyeyim. <gülüyor> Demek benim arkadaşım ha. Aa. Aaaa. Tam boksör adamısın. Demek ki o zaman Arkadaşlar televizyonda bir yere kadar dayanabiliyormuş. Ee, en azından biz burada ne gördük? Gördük ki bu televizyon belli oranda da olsa basınca darbeye dayanıklı. Az önce kumandayı ilteriş fırlattığında biraz köşesi denk geldi. Ama şu alt bölgelere denk geldi. Eğer o biraz daha ortaya denk gelmiş olsaydı çok daha rahat bunu kıracaktı diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada görüldüğü üzere açıkçası üreticiler kaynaklı bir şeyde pek görülmüyor. Yani bir televizyon paneli kırılacaksa İlteveriş gerçekten ortada ciddi bazı şeyler olması gerekiyor demek ki. Ve ee, bu bir 32 inç. Süper. Ee, o konuda hemen bir bilgilendirme yapabilirsin. Bildiğiniz üzere alan ne kadar küçükse mukavemet o kadar artıyor. Büyük inçli televizyonlarınızda 40-50 inç televizyonlarınızda bu çok daha kolay kırılacaktır. Paneller çok daha hassas olacaktır ister istemez. Bu 32 inç olduğu için biraz daha zor. Ile siz de bunu dikkat alırsanız tabii evde denemeyiniz bunları. Arkadaşlar tabii ki evde denemeyin. Biz de bu konuda uyaracağız e, sizi elbette. E, şöyle interiş. ben de az önce kafa gözde olacaktım Aklıma geldi ama buna dışarıdan vurduğunuzda fenerosanlar dağıldı ya. Hani belki bunu dağıtmadan çıkarır mıyım görmek isterler belki diye düşündüm. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Bu televizyonun sel dediğimiz zaten işte İngilizceden geliyor. Biz hücre diyoruz buna. her ikisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Bu işte halk dilinde işte kaç piksel çözünürlük nedir diye sorulan sorunun cevabı bu hücre yapısında gizli zaten. Ön tarafta sizin bu hücre dokunuz var televizyonunuzun. Onun hemen arkasında da polarizer dediğimiz bölüm var. Bakın bu da zaten hücrenin ön taraftaki kısmı. Bu iki katmanlı arkadaşlar dediğimiz. Evet. Ne vurmuşsun abi? Vallahi ne vurmuşum. Bayağı bildiğin parçaladık. Arkadaşlar kesicidir. Ya ben de böyle bir denemi istiyorum, stres atmak istiyorum diyecek olursanız, yapmak isterseniz mutlaka. Dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü kesicidir. Ee, ön yüzeyini aldık. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar daha hala burada arka yüzeyde de var. Bunun gibi bir bölüm. Eğer onu da çıkartmak istiyorsak şöyle de yapabiliriz. Bakayım. Vallahi çekişten kafa göz daldık. Bakın gördüğünüz gibi artık hücrenin alttaki katmanını da çıkarmış oluyoruz. Buradan. Ve en altta kalan kısım tamamen İlteniş neyi merak ettim biliyor musun? Ne yani. Bu ışığı kamera nasıl görüyor onu çok merak ettim şu an. Evet çok net bir ışık geldi. Şu an. Evet. LED'lere nazaran aslında bakın bu CCFL LED dediğimiz aydınlatmalara nazaran çok daha homojen bir dağılımı var ışık olarak. Eğer biz bu öndeki polarizer dediğimiz katmanı çıkartacak olursak ben bunu kapatayım. İlter neden kapattım? Çünkü fazla yansıma olduğu için göremiyor olabilirler. Arkadaşlar, bu polarizer katmanı olan hali, bu da polarizer katmanı olmayan hali. Bu televizyonların her ikisi de CCFL dediğimiz eski nesil televizyonlardan. Yani floresan aydınlatmalı olanlardan. Bakın bu gördüklerinizde floresan çubuklar. Bu evlerimizde kullandığımız aslında 20'li 40'lık dediğimiz eskiler bilir. Genç nesil şimdi çok bilmez ama o floresanların çok daha teknolojik ve minyatür hali bu. Bakın şöyle hemen göstereyim. Ee, şurada arkadaşlar bakın bu bağlantı noktası. Şurası. Bu incelikte. Bu floresan tüpler ile aydınlatma yapıyor televizyon içeriden. Böylece biz de bu hücrelerin arkasından gelen aydınlatma sayesinde biz de görüntüyü görebiliyoruz, renkleri görebiliyoruz. Evet İlteriş ne düşünüyorsun? Abi çok güzel parçaladık. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun, güzel kafa göz aldık, iyi stres attık ama ben şunu düşündüm üreticiler çok zayıf bir materyal. Kullanmamışlar, öyle <gülüyor> bir e, görüntü yok. Ancak kabul etmek lazım ki CRT dediğimiz katot ray tüp dediğimiz eski tüplü dediğimiz televizyonlardaki e, tüplere nazaran tabii ki zayıf. O eski tüplü televizyonlarda arkadaşlar çekicimiz nerede? Çekiç burada. Eski tüplü televizyonların ön tarafı e, 12 milimetre camdan yapılmıştır. Bakın bugün Milli Eğitim Bakanlığında e, o okullarda kullanılan etkileşim tahtalar var ya, onlar bile 8 mm temperli camda yapılmıştır. Eski tüplü televizyonlar 12 mm camla yapılmıştır. Ön tarafına şununla vursan yine de kırılmıyordu. Nasıl ki ben bugün bunları parçalıyorsam böyle çocukluğumda da o tüplü televizyonların hurdaya çıkanlarını parçalıyordum. Tabi yumrukta değil değil mi? <gülüyor> İnan ki yumrukla değil, mümkün değil. Yani çekişte bile dağılmıyordu. Ama çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Enteriş. Ön tarafı 12 milimdi. Ama arka tarafta o guns dediğimiz tabancaların olduğu bölümde kaptotların olduğu yerde 1.8 milimetreye kadar incelirdi o. Yani en kalın tarafı tank gibi. Ön tarafı kuvvetliydi ama arka taraflar zayıf oluyordu. Arka tarafa çekiçte falan gerek yok. Tornavidenin sapıyla şöyle tık yaptığını Böyle diye bir ses duyuyordun ve senin için hayat kararmış oluyordu maalesef. Eğer bu bir yanlışlıkta. Evet, interiş. Parçaladık. Bitti. Ee, bir sonraki yani, videoda? Bir sonraki videoda artık tekrar oturup bir fikir üretirsek o fikri hayata geçirmek üzere bir video çekeceğiz. Çünkü bu videonun çekme amacımız oydu. Otururken düşündük ve böyle bir şey yapsak nasıl olur acaba dedik. Sonucu bu. Düşündük dediği de şu arkadaşlar. <gülüyor> ayıptır söylemesi. Kahve içiyorduk. Oste <gülüyor> gelirken kahve ve bisküvi getirmiş kahvelerimize püskevitlerimizi bandırıp yerken muhabbet ederken aklınıza birden böyle bir şey geldi bizim yine tavsiye forumunda arkadaşlardan gelen sorular üzerine muhabbet muhabbeti açınca olay buralara kadar geldi her ne kadar bu böyle size biraz sanki şovmuş gibi yansıtıyor olsak da aslında gerçekten bunun arka planında sizi yine de bir bilgilendirme amacı vardı çünkü bir televizyon paneline ne kadar hassas yaklaşmanız gerektiğini bu video sayesinde öğrenmiş oldunuz. O zaman bir sonraki bilgilendirici, bilinçlendirici videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çak bakalım.